Sistemin çözümü yok mu, yoksa sonsuz çözümü mü var, bulunuz. Bulalım. Ama önce nasıl bulacağımızı düşünelim. Bunun tamamını çözmemiz gerekmiyor. Herhangi bir noktada mantıksız bir ifade elde edersek, bu bize çözüm olmadığını gösterecek. Veya devam edip sonsuz çözüm olup olmadığına bakarız. Buradaki sorunun ifadesine göre, yani ifade edilme yoluna göre, tek çözüm cevap seçeneği değil. Bu 3 bilinmeyenli 3 denklemi çözmek için birer birer değişkenleri yok edeceksiniz. İlk olarak x'te başlayabiliriz. Bunu yapabiliriz. 2 bilinmeyenli 2 denklem oluşturabiliriz. Bu denklemleri çiftler çiftler alıp x'i yok edersem 2 bilinmeyenim y ve z olacak. Önce ilk 2 denklemi bir arada alabiliriz ve sonra da son 2 denklemi bir arada alabiliriz. Ve x'i yok edip, hala bu üç denklemin sağladığı koşulları tutabiliriz, yani muhafaza edebiliriz. Üçüncü çift ise birinci ve üçüncü denklem olurdu ama bize sadece iki çift lazım. Bu çiftlerle neyi kastettiğimi size göstermek için bu ikisini alıyorum ve x'li terimleri yok ediyorum. Burada 2x var, şurada 8x var. Şimdi bu 2x'i 8x'e çevirmemiz gerekiyor. O zaman bu iki denklemi taraf tarafa toplarım ve x'ler gider. Ve bu 2x'i eksi 8x yapmanın en kolay, en iyi yolu, üstteki denklemi eksi 4 ile çarpmaktır, değil mi? Denklemi eksi 4 ile çarparsak, tabii bu arada denklemin iki tarafında çarpacağız. 2x çarpı eksi 4 eşittir eksi 8x. Eksi 4y çarpı eksi 4, o da artı 16y ya yapar z çarpı eksi 4 eşittir eksi 4z ve bu eşittir 3 çarpı eksi 4, yani eksi 12. Buradaki denklemi de tekrardan yazabiliriz. 8x eksi 2y artı 4z eşittir 7. Ve şimdi bu iki denklemi toplayalım. Sol tarafta bu arkadaşlar. Gider 16y eksi 2y. Üstteki denklemi zaten eksi 4 ile çarpmamızın sebebi buydu. Evet, 16 y eksi 2 y eşittir 14 y eksi 4 z artı 4 z bu arkadaşlar da gittiler. Yani bu çiftte eksi 4 ile çarparak iki değişkeni yok ettik. Süper. Yani 14 y eşittir eksi 12 artı 7 eşittir eksi 5. Böylece y'yi bulacaksınız. Bunun çözümü olup olmadığını bilmiyorum ama eğer çözümü olduğunu varsayarsak bu çözümün y değeri budur. Şimdi iki tarafı 14'e bölebilirim. İkinci denklem çiftine geçelim şimdi. Yine 8x var ve x'leri yok edeceğim. Burada 8x var, şurada da eksi 4x. Bunu 2 ile çarparsanız bu eksi 8x olur ve üsttekiyle sadeleşebilir. Yani x'ler birbirini götürür. Üstteki denklem 8x eksi 2y artı 4z eşittir 7. Buradaki denklemden söz ediyorum. Çiftin üst denklemi. Üstteki denklemi. Alt denklemi eksi 2. Düzeltiyorum. Artı 2 ile çarpıyorum. Eksi 4x çarpı artı 2 eşittir eksi 8x. Artı 2 ile çarptım. 2 çarpı y eşittir 2y. 2 çarpı eksi 2z eşittir eksi 4z ve 2 çarpı eksi 14 eşittir eksi 28. Şimdi sol tarafı birbiriyle toplayabiliriz ve sağ tarafı da tabii ki birbiriyle toplayacağız. Bunlar sadeleşir, şunlar sadeleşti, şunlar da sadeleşir, solda hiçbir şey kalmaz. Çünkü 0 artı 0 artı 0 ve sağ tarafta 7 artı eksi 28 eşittir eksi 21. Bu mantıksız bir cevaptır çünkü sıfır hiçbir zaman hiçbir x, y, z değeri için eksi 21'e eşit olamaz. Bunun sebebi de buradaki iki denklemi üç boyutta düzlemler olarak düşünürseniz bunların kesişmemesidir. Üç boyutta düzlemler olarak gözünüzde canlandırırsanız bu düzlemler birbirine paraleldir. Bu ikisi kesişmediği için sistemin çözümü yoktur diyoruz. Bu birinci denklemin bunların birisi veya ikisiyle kesişip kesişmemesi önemli değil. Şu ikisinin kesişmemesi bize 3 boyutta hiçbir x'ye z koordinatının 3 denklemi birden sağlamadığını söylüyor. Çünkü bu ikisini sağlayan x'ye z koordinatı yok. Çünkü bunlar paralel düzlemler, kesişmezler.